Şu an savunduğunuz sistemde fikir özgürlüğü varsa bırakın konuşalım. Yıllarca insanı susturduğunuz, yıllarca insanları hapsettiniz. Bırakın konuşalım. Şimdi bu ülkeyi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk diyor. Belki hani adam içkiciydi. Hani diyorlar ya mecliste ay kafasıyla değildi. Türkiye'nin %76 Türkçü değil, Kemalist de değil, olmakta zorunda değil. Laik de değil, demokrat da değil. Müslümanlık, Kur'an'a ve sunnete uymaktır. Mustafa Kemal e uymak değildir. Mustafa Kemal, Allah Subhanahu kitabını kaldırmış bir kişidir. Bunu aklını kullanan herkes bilir. Allah Subhanahu diyor ki, Göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır diyor. Allah Subhanahu Aleyhi Rab ne demek biliyor musunuz? Rab kanun koyucu demektir. Bugün kanun koyan ki bu memlekette? sen niye böyle şeyler yapın Sen kimsin ya? Konuşmayacağız mı? Konuşmayacağız mı? Neresi? Cami mi? Neresi? Sana mı soracağız? Öyle bir batıl, öyle bir bozuk bir sistemde yaşıyoruz ki o kişi, o Kürt, o Kürt'ün birkaç nesil öncesine gitsek